Soru var. E, cinsel terapide başarı oranları yüksek midir? Şimdi e, aslında az önce bu soruyu biraz daha açtık. Cinsel terapide e, başarı oranları çok yüksek. Özellikle dediğimiz gibi bu o, erken boşalma ve vajinismus gibi rahatsızlıklarla bize gelen hastalar Veya ağrılı cinsel veya ağrılı birliktelik cinsel gibi. birliktelik. İnanın yüzde yüze Yüzde yüze var. Ha, e var. Başarı... Ama yeter ki e, seyircilerimiz bu Tabii ödevleri... Seyircileriniz buna katılsın. Ben da ilave etmek istiyorum. Belki bu e, sorular olur veya vardır. E, seans esnasında kesinlikle ve kesinlikle e, danışanlarımızdan birbirlerine karşı bir temas veya cinsel bir dokunma talep edilmez. Değerli Ahmet Bey, yeni bir soru geldi. Yani bu da çok önemli. Biliyorsunuz insanlar psikologlara gidiyorlar. İşte az önce cinsel terapi dedik. Siz bir Aynı zamanda cinsel terapistsiniz. E, bu sorunun tedavi olduğu, terapi olduğu işte vajinismus olayı olur, ağrılı cinsel birliktelik olur, cinsel isteksizlik olur. Ben biraz sevgili seyirciler isimlerini bir kere daha geçiyorum ki hani bunlar gayet görülen ve yüz güldüren yani hmm. tedavisi sonucu olan hastalıklar olduğu için psikolojik hastalıklar ama şunu da insan düşünmeden merak edemiyor. Mesela bir danışan, orgazm olamama, işte cinsel ağrılı ilişki veya vajinismus olayını terapisini geldi, ödevlerini yaptı, evet. keyifli bir sonuç çıktı, bitti. Yolcu ettiniz. Bundan bir yıl, beş yıl veya hayatın herhangi bir anında tekrar çıkabilir mi bu sorunlar? Şimdi burada siz bahsettiniz, terapiye geldi, terapisini bitirdi, tedavisini oldu ve gitti. Evet. Şimdi burada özellikle erken boşalmayı evet. bazı alırsak, ölçü alırsak, bu durumda yaptı ise geldi tedavisini oldu bitirdiyse artık bunun geri dönme ihtimali yok. Evet. Fakat tedavi başladı, tedavi yarıda kesildi. Danışan gelmedi, bir şekilde olmadı, tam böyle belli bir seviyeye gelindi. Bunun ilerleyen süreçlere tekrar etme olasılığı yüksek. Buradaki evet. temel amaç şu, terapiye başlandığı zaman terapinin bitimine kadar terapiye sadık kalma. Sadık kalma. Sadık, kalma. Sadık kalırsa ne kazanacak? Sadık kalırsa daha önce hayatını felce uğratmış bu rahatsızlık bir daha Tabii. onu rahatsız etmez. Onu rahatsız edecek. etmeyecek. Çünkü şey. siz adeta balık vermek yerine balık tutmayı öğretiyorsunuz, ki, işi kesinlikle. öğretiyorsunuz. Ee, sevgili seyirciler yani sizin mesleğiniz bir cinsel terapistlik değil ama bir cinsel terapistin verdiği egzersizleri size özel, Yöntemleri ömür boyu kullanabiliyorsunuz. Bugün bir rahatlamak için tatillere eşyalara arabalara telefonlara gırla para veriyoruz. Düşünsenize ve iki yıl sonra bunun hükmü gidiyor. Bu takoz oluyor. Yani müzelik telefon olacak. 5 yıl sonra bu müzelik olacak. Ama anladığım kadarıyla profesyonel yardımlar. Ben kendi hayatımda da biliyorum. Yani e, aile evlilik danışmanlığı olsun, psikolojik destek olsun, işte e, bizim kurumumuzda koçlar da var. Onlardan edindiğiniz, cinsel terapistlerden edindiğiniz egzersizler, terapiler hele size özel olduğu için siz bir terzi gibi tekrar kendi kendinizin uzmanı olabileceksiniz. Bu da çok faydalı bir şey. Ancak Allah göstermesin, büyük depremler olur, savaşlar olur, ne bileyim başka... E, Cinayetler olur, büyük kazalar olur. O tip durumlarda insanız. Hepimizin e, psikolojisi bozulabilir, depresyona girebiliriz, mutsuz olabiliriz. Ya biz insanız. Allah Allah, giremez miyiz yani? Öyle bir özgürlüğümüz yok mu? Ama özgürlüğümüz olduğu gibi kurtuluşun da özgürlüğü var. Yani ne yapacağız? Sadece tık tık tık. Kim o? Efendim ben danışanım psikolog Ahmet Denizci Bey'i işte Ekrem Çulfu'yu aradım. Gelin buyurun çayımız için, suyumuz için manzaramızı görün. Hayatınızın keyfine devam edin. Diğer türlü siz karı koca kavga ettiniz. Ondan sonra hadi bakalım bir Paris seyahati gidelim tatile. E giderken ama o bavulun içine sorunlar girecek. Ve Tatilin herhangi bir anında, dönüşünde wow diye patlak sorunlar patlak verebilir. Kesinlikle. Bu tensel, cinsel, bedensel, psikolojik e, işte ruh sağlığımızla ilgili sorunları e, bir profesyonel var, uzman var seni bütün samimiyetinle, iştenliğinde bekliyor. Gelin Ahmet Bey'e. Ahmet Bey'i tavsiye ediyorum. Gerçekten e, yani e, gerek bütün hizmetlerini gördüm yaşadım. Ondan hizmet alanlar, danışanlarla da ben görüştüm. Yani ben buraya yoldan geçen herkesi programma konuk almıyorum Hocam başka son olarak söylemek istediğiniz? Ben teşekkür Buyurun. ediyorum seyircilerimize mutlu bir cinsel yaşam diyorum ee, ve teşekkür ediyorum. Tekrar. Evet değerli seyirciler hepinize. Psikolojikmen olsun, cinsel olarak olsun, duygusal olarak olsun, iş olarak olsun, aile hayatı olarak olsun, yeni bir yaşam, yeni bir kariyer programındaki tüm dileklerimizde hoşça kalın, sağlıklı günler olsun, huzurlu günler olsun efendim. Tekrar görüşmek üzere, sevgiler, selamlar olsun.